Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımız stand ekipmanları sordu. benden çekeceğim dedim. Ama hani elimizde olanlarla çekeceğim daha doğru. Stand ekipmanları için aslında stand yapan arkadaşlara sormak daha doğru olur. Çünkü hani benim çıkartacağım şeyler ben standtan çok fazla anlamıyorum. Ona uygun rahat gidebilecek şeyleri çıkartmaya çalıştım. İlk önce neyden başlayayım? Kastan, kas önerimden başlayayım. Elisiki vektör EVO da alınabilir. Nex, SX100, polikarbon ve kauçuk destekli olan da alınabilir ama bence LS2'nin vektörü EVO'su Daha dayanıklı fiber yapıya sahip, stand da zor bir spor Ona uygun şeylerde gerçekten dayanıklı olması gerekiyor Ben bunu sunuyorum ama LS2 Vector EVO Yani şu anda bizde çok az galiba bir tane var bir dakika Şu, daha güzel de tanıttığım kaslardan bir tanesi Üst tavalandırma arka hava çıkış kanalları Ön geniş bakış açısı. Geniş bakış açısı sanıyorum e, önemli standta. Yani, tamamen tahmine yönelik sunuyorum aslında. Burun pedi var, çene pedi var. Ön havalandırması var. E, fazla bu yapmayan, e, bu yaptığı zaman da yok takabileceğiniz şu yan taraflarında yerleri var. Destekli bir yapısı var. Şu kısımlarında da yani bir destekli bir yapısı var. Güneş vizörlü. Yani, güneş vizörlü almak istemeyebilirsin e, çünkü hani inme tehlikesi var istant yaparken bir anda etkilenir ve iner yani bu benim düşüncem tabi belki inmiyordur ee, ama hani tehlikeye atmamak gerekiyor ee, mikrometrik iki bir kayışı var bağlaması var çene bağlaması iç petleri güzel ee, 1300 gramlık hafif olduğu için bunu sunuyorum bunu alabilirsin arka hava çıkış kanalı da şu şekilde yapılmış terleceğin için fazla ne denir ee, ter yapmaması gerekiyor içeride ama sen terleyeceğini düşünerek e, ona göre bir kaskal benim sunabileceklerimi sunuyorum ben Nexistik yüzü zaten biliyorsun e, biliyorsunuzdur bizim e, ne demiş, e, videolarımız arasında ararsan da onun detaylı tanıtımını görürsün yine güneş yüzü var, burun pedi var çene pedi var e, mikrometrik bağlantısı var boyun pedleri iyidir dediğim gibi polikarbon ve kaoçuk bir yapısı var arka hava çıkış kanalları var en kom interkomu var. İntercom işine yarayacağını zannetmiyorum ama belki işine yarar. Şu yan tarafını güneş üzerine indirip kaldırmak için yeri var. Bakış açısı gayet rahat, büyük pin pinlok bağlantı yerleri var. Ön, üst ve arka hava giriş çıkış kanalları var. Bence iyi kaslardan bir tanesi ama vektöre ve çok daha hafif bir kask. Bu 1525 gramlık bir kask. O ise 1300 gramlık bir kask. E, stand için yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ama stand yazmışlar üstüne. Fargul olsun. Stunt Evo retikası. Bu bir eldiven. Montları da tanıtacağım tabi. Bir mont e, koruma üstüne tişört tavsiye edeceğim. E, sonra da e, ne denir? E, bir tane e, bir arkadaşı tavsiye edeceğim. Ona sorsan da çok iyi olur diye düşünüyorum. E, bunun bilek koruması gerçekten iyi düştüğün zaman stand yaparken seni iyi koruyabilecek bir bilek özellikle bilek önemli bilek koruması var sert bir koruma yazlık bir eldiven o yüzden de gerçekten iyi hava alıyor ön şu yumruk korumaları var havalandırma kanalları var şu eklem korumaları var yine havalandırma kanalları var o yüzden de bunu tavsiye ediyorum deri ve kumaş alışımından oluşan bir karışımı var Dizine eğer dizlik alacaksan ki yetmeyecektir, impactek dizliklerden alabilirsin. Ee, bunlar gerçekten ee, ne denir? İyi koruyacaktır. Ama bu yetmez bence. 90'ın fare toplarını alabilirsin. Bu hem sana hareket kabiliyeti sağlayacaktır. Ee, bunlar çünkü sen çarptığında dönüp sana zarar verebilir, özellikle impactek veya diğer dizlikler. Ee, şu şekilde kalça koruması var. İçi kevlar bir yapıya sahip. Şu şekilde beyaz yapılmış bir kevlar yapısına sahip. Ön tarafı normal bir pantolon gibi görünüyor ama koruyucu. Çünkü dizlerinde de korumaları var. Şurada sert korumaları sahip. Evet, çok sert değil ama çarptığında sertleşen korumalara sahip. Bu oteş tek 90'ın pilot kodları. Üst için önereceğim. Şöyle bir full body koruma. Bu full body koruma neden gerekli? Çünkü hani bütün üst bedeninin alt beden olduğu gibi, yani kotta olduğu gibi üst bedenin de tamamen korunması gerekiyor. Bunun üstüne e, bir bol jersey tişört diyorlar onlara ya da jersey e, short e, şey diyorlar ne denir. E, Sweatshirt diyorlar. Onlardan alabilirsin, onların renklerine tamamen karar verebilirsin. Bunun üstüne giyebilirsin veya altına giyebilirsin. Galiba hep içine giyiliyor. Bu üstüne giyiliyor. Şey, bu içine giyiliyor. E, jersey, tişört, e, üstüne giyiliyor. E, bunun nasıl özellikleri var? E, tabii ki yani sırtında şöyle bel kemiğine kadar koruyacak bir yeri var. Tamamen koruyor. Duyuz kafesini çok iyi koruyor. Omuzlarını, e, bileklerini... E, bilek alt kemiğene kadar seni koruyacak şekilde yapılmış. Sıkıp vücuduna göre oturtabilmen için de bir sürü sıkma tokası var. Önden cık cık da kapanıyor. Ama dış, senin e, ne demiş, boşlukta kalan yerleri fileli dokusu olduğu için koruyacaktır Şuralarında boşlukları var. Belinin altında boşlukları var. Bunun diğer bir çeşidi var. O da şu. Bunun da hani biraz şey koruması var ama bunun beline kadar inmiyor. Yani ben onu ötekisini daha çok tavsiye ediyorum ama hani tekrar hatırlatayım, ben stand ekipmanlarını çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. Hani stand ekipmanı stand yapan arkadaşa sorarsanız çok daha iyi olacaktır. O şunu alacaktır, bunu al diyecektir. Çünkü şundan dolayı, şundan dolayı diyecektir. Ben tamamen tahminlere yönelik bir ürün sunuyorum. Bunun da hani bilek korumaları var, göğüs koruması var Cırt cırt şey cırt, cırt Fermuarla kapanıyor ve ince bir yapısı var Dış yapısı, bunu da korumayacaktır Ama e, Koruma yerlerinde yeterince e, Koruma var e, Eğer, hayır ben ben mont almak istiyorum dersen Skoyko'nun e, JK36 Siyah sarı montunu alabilirsin, ben montla stant yapmak istiyorum dersen ama e, Jersey ile veya işte o full body korumayla da stant yapılabiliyor öyle biliyorum. Şeyde öyle gördüm daha doğrusu. Birkan Kovak e, diye bir tane arkadaş var ki biliyorsunuz stant yaparak e, herkes de birçok kişi de biliyor. Bu sporu yapanlar da biliyor. Bu sporu yapmayanlar da biliyor. Ben de biliyorum. Bir ara hatta bir tane e, Adana'da o e, Stand yaparken onunla kısa bir röportaj yapmıştım. Yani çok verimli bir röportaj değildi. Ondan sonra zaten ilk başlamıştım. Galiba 2016'ydı. Ee, yeni yeni yapmaya çalışıyordum ben de bu işi. Ee, ve işte ona o zaman hani nasıl giyiniyorsun, nasıl yapıyorsun diye de işte motorun ne, ne zaman aldın, bu motoru niye tercih ettin, şöyle yapmak istiyor musun, böyle yapmak istiyor musun diye basit sorular sormuştum. Onda Birkan Polat'la alakalı Kendisini de soru sormanız çok iyi olacaktır. Bunun da e, özellikle mont olarak iyi bir mont. Standa gelir mi? Hiçbir fikrim yok. E, omuz ve dirsek korumaları var. Sırtında bir koruma yok. O korumayı sonradan alman gerekiyor. E, siyah ve sarı, fileli, yazlık ve rahatça stand yapabileceğin arka cebe olan montlardan bir tanesi. Bir de e, rahat bir ayakkabı sunayım dedim. TCX'in e, bu modeli, bu modellerin hepsinin detaylarını zaten yazıyorum. X ve Air diye geçiyor bu. E, fiyatlarını da yazıyorum arkadaşlar. E, hani altı kaydırılmaz mı değil mi? Tam olarak bilgim yok. Fakat hani standa gidebilecek e, rahat e, işte hani orta düzey korumaları olan bilek, e, topuk ön koruması biraz hafif. Ee, ama hani standta aşırı hız yapmayacağını düşünerek Ama e, ayağın altında hani motorun altında kalırsa Ezilmeyeceğini sağlayabilecek kadar ortalama bir bot Bunu alabilirsin Bilekli almanı tavsiye ediyorum Tahminen bilekliler daha iyi gelecektir standa Tekrar hatırlatayım Ben stand hakkında çok fazla bilgi bilmiyorum Standın nasıl yapıldığını gördüm ama Ama stant hakkında alacaklarına karar veremem. Bir Birkampolat.com'dan onun instagram adresi vardı sanırım. Oradan sorarsan çok daha iyi olur. Ee, ya ben bu sorulara cevap olmaya başladım. Hem de e, bir arkadaş da şunu sormuş. E, diğer sorularla da birleştireyim gibi uzun bir video olsun dedim. E, 3000 liraya kadar karbon kaliteli Kaspe dört mevsim mont istemiş. Yani benim söyleyeceklerim 3000 günlere geçecektir tahminen. 4 mevsim montlardan, e, Revit montlardan, daha önceden tanıttıklarından bakabilirsin. Onların videosunu ekleyeceğim zaten. E, kask Premier Dragon e, Evo al. Çünkü karbon, aramit ve e, fiber karışımı olan bir kask. E, onu daha önceden de zaten e, tavsiye etmiştim. Onun da linkini ekleyeceğim zaten aşağıya. Bir arkadaşımız da demiş ki, Forte GT mont nasıl? Yani Forte GT mont bence iyi bir mont. Hani e, fiyat performans açısından e, sana e, iyi bir performans sunabilecek bir mont. E, şu anda bizde var mı? Bizde yok şu anda. Ama onu gerçekten alabilirsin. Bir tane arkadaşımız da Furkan, evet. E, Magna, de, Magna montu detaylı inceler misin? Galiba deri monttan bahsediyordu. Şimdi şöyle deri montu zaten tanıtmıştım. Hani e, dirsek korumaları var. E, hem dışında bir koruma var hem içinde gerçekten yeterli bir koruma var. E, tamamen deri iç tarafı kumaş olduğu için hani hem asfalt, engelle, asfalt sürtünmelerine engel asfalt sürtünmelerinde yanmanın, vücudunun yanmasını ve yanık oluşmasını engelleyecek şekilde yapılmış körük mekanizmaları var rahatça kolunu indirip kaldırıp büküp eğip rahat bir şekil ve sürüş sağlayabilecek şekilde yapılmış bu kısmında omuz kısmında dış koruma bir iç korumaya sahip arkasında hörgüç var hörgüç hem düştüğünüz zaman sizi kısmen koruyacaktır aynı zamanda rüzgar etkisini en azı indirecektir Kaslı aranızda bir rüzgar ne denir rüzgar geçiş e, alanı oluşturarak e, size e, sizin sarsıntıdan e, hız düşüklüğünden belki koruyacaktır. Ama ne kadar koruduğunu tamamen bilmiyorum. Şu detayları göstereyim. Şu e, arka tarafında şu detayları var. E, şurada korumaları var. Ekstradan koruma yapmışlar. Bu korumalardan ön tarafında da var. Yani göğüs kafesinizin de, göğüs köpücük kemiğinizin de koruması için bu ön taraftan açtığınız zaman Gördüğünüz bir fileli dokusu var. Ee, bu fileli doku e, tüm montun etrafında sarmış durumda. İç tarafındaki korumayı isterseniz şuradan çıkartabiliyorsunuz. Şurada cebi var. Oradan çıkartabiliyorsunuz. O üç tarafını. E, daha uzun bir koruma e, daha uzun bir koruma değil. O aşağıya kadar iniyor da e, daha farklı bir koruma takabiliyorsunuz isterseniz. Fileli doku olduğu için kolaylıkla Çıkartıp, şey, yazın ferah ferah kullanıp e, e, kışın da ortalama bir sıcaklıkta sürebilirsiniz kışın terletir mi? evet terletecektir e, şu kısmında cebi var e, iç tarafında kolların içlerine kadar o file doku gidiyor alt tarafında da pantolonunuzla birleştirmeniz için bir tane fermuar koymuşlar şöyle yani işte belinin açılmasını engellemek için oraya bir tane fermuar koymuşlar ee, bunun başka devam edebileceğim özelliği Evet kol arkalarında da şu kısımlarında da e, Körük mekanizması var Bu kısmında da körük mekanizması var e, Deri olduğu için asfalt yanmasından koruyacaktır. Şu kısmında da körük mekanizması var Yani rahat hareket edebilmeniz için bu monta her şey düşünülmüş e, Bu montun detayları bu kadar e, Herhangi bir e, yan cebi falan yok bunun detayları bu kadar tırkan. Yazlık eliben önerilerini daha önceden paylaşmıştım. Evet. Onu tekrar paylaşacağım, onu tekrar bir video olarak atacağım. Onları size göstereceğim. Müslüm sormuş zaten bu yazlık, yazlık önerileri. O şekilde o yazlık eliben önerilerine bakabilirsin Müslüm. Erol Erol demiş ki sesten ziyade rüzgarı en az içine alan ve bulanma yapmayan kas gelirisi istiyor demiş En az içine en az. rüzgarı en az içine alan Yani, yani birçok kas aslında rüzgar içine e, kısmen rüzgararı içine alabilmesi için yani bulanma yapmaması için şey yapmıştır e, yapılmıştır Ama tabii o kas yani o e, havalandırma kanallarını kapattığınız zaman, ee, rüzgarı en az içine alacağını düşünebilirsiniz. Hani ortalama e, bir kask e, belirli bir şekilde rüzgar alır içine. Çünkü hani önünde bir cam var, e, bir vizör var ve vizörü ister istemez zamanlı kenarlarından o rüzgar, o ses belirli bir uğurlama yapıyor. E, benim burada e, sana önereceğim e, Premier Dragon Evo veya e, Scorpion kaslardan bir tane. Onun detayını zaten aşağıya yazacağım. Eğer olursa hani öyle bir cevap verebilirim. Çünkü hani ben bunları bile bir test etmiyorum. O yüzden diyorum ki arkadaşlara, arkadaşlar hani e, bu konuda işte bulamaya yapmayan, ses yapmayan, işte rüzgare azalan, rüzgarı, e, rüzgar sesini bulamaya dönüştürmeyen kasları e, önerin. Diğer arkadaşlarımız da görsün ve e, ona göre hem tavsiye alsınlar, hem de biz hani şu arkadaş şöyle bir tavsiye verdi. Gerçekten o kask iyidir. Çünkü en azından sizler tarafından test edilmiştir diyebilelim. E, çünkü hani bütün kaskların hepsini veya bütün ürünlerin hepsini test etmemize imkan yok. E, o yüzden de hani yorum yapın diyorum. E, Yusuf da demiş ki Venom D1 ceket fiyatına daha iyi güvenli korunaklı mont var mı? Onun fiyatına, Venom D1 ceket fiyatına çok fazla korunaklı mont yok. Demin gösterdiğim Makna'nın deri montu e, bence... Hani ondan büyük, yani ondan daha pahalı ee, ama gerçekten koruyucu ve süper spor kullanıcıları için bence iyi. Ee, bir de Yusuf Ziya demiş ki CBR 125R Repsol ekipman önerir misin? Demiş. Ee, ben de şöyle bir şey diyorum. Biraz önce hani önerdim. Hani renk olarak bilmiyorum. Vektör Evo hoşuna gider mi? Elastikin hani elastik Vektör Evo e, almayacak mı? almayacaksan e, ya da beğenmiyorsan yine e, Nex esik 200ün e, uygun fiyat performansa sahip e, bu kaskını alabilirsin. E, hani başta da tanıttığım gibi e, tek 90 kod alabilirsin. Bunun yerine daha uygun fiyatlı olan e, Rockwell'in DNA modelini alabilirsin. Supersport'a uygundur. Detaylarını yazacağım arkadaşlar açıklama kısmına. Finderos alabilirsin. Yazlık olmak için bunun farklı renkleri var. Repsolo'ya uygun, turuncu olan renkleri de var. Onları alabilirsin. E, Dizlik alacaksan Impact tek alabilirsin. Gerçekten koruyucudur. Ama ben biraz daha e, iyi korunmak istiyorum dersen Dediğim gibi tek 90 kutunu al. E, mont olarak da yazlık mont Bence bu olabilir. Skoiko'nun e, JK 36'sı hem yazlıktır, hem de uygun fiyatlıdır. Bunu alabilirsin, kullanabilirsin. Bunun çok fazla rengi yok sanırım. O yüzden de bu renk tek renk de olabilir. Tam emin değilim ondan. Çünkü hani bunun renk skalasına bakmadım ben de. Bunun hani renklerinin diğer renkleri var mı yok mu bilmiyorum. Tamamen siyah da olabilir belki. Bunlardan alabilirsin, bunlardan yararlanabilirsin Yusuf Siyah. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi hani ben bunu beğendim. Bu gerçekten işe yaramaz. Bu kask alınmaz. Şu kas e, şuna e, neden oluyor. Bu kas kafama iyi oturmuyor. işte. yuvarlak kas sorun yuvarlak kaslar işte kenardan çarpıyor ve başı ağrıtıyor veya o tarz e, şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.